Aşağıda bulunan grafikten yararlanarak eşitliklerden hangilerinin doğru olduğunu bulunuz. Denklemlere bakmaya başlamadan önce bu grafikte neler olduğunu inceleyelim. Bir çizgimiz var. Burada dik açılı üçgenler var. Bu çizgi bu dik açılı üçgenlerin hipotenüsünü oluşturuyor. Kırmızı üçgenimize bakalım. C kenarı dikey eksendeki değişim ve buradaki D kenarı da yatay eksendeki değişim. D kadar sağ ve C kadar yukarı gidiyoruz. Bu noktadan bu noktaya giderken B kenarı yatay değişim, A kenarı ise dikey değişim. Dik üçgenleri bu şekilde oluşturduğumuzda her zaman A'daki değişimin B'deki değişimi oranının bunların arasındaki oranın sabit olacağını biliyoruz. Ve bu orana eğim diyoruz. Ayrıca bunların benzer üçgenler olacağını da biliyoruz. Karşılık gelen kenarlar arasındaki oran aynı olacak. Bunlar dik açılar, bu çizgiler yatay. Bunlar da dikey. Bunlar benzer üçgenler. Benzer üçgenler olduğu için, benzer üçgenler oldukları için bu dikey kenarla taban kenarının oranı aynı olacak. A'nın B'ye oranı, C'nin D'ye oranına eşit olacak. Şimdi seçenekleri incelemeye başlayalım. Y artı 1 bölü X artı 2 eşittir A bölü B. Bu ifadenin doğru olup olmadığını inceleyelim. Burası x, y noktası. y artı 1 nedir? y artı 1 buradaki c uzunluğudur. Buradaki uzunluk y'dir. Buraya kadar inersek burası y artı 1 olur. Taban kenarı d kenarı ise x artı 2 eşittir. Burası x, 0'dan başlayarak x birim sağa gittik. Burası da artı 2. Taban x artı 2. Dikey kenarın yatay kenar oranının her zaman sabit olduğunu biliyoruz. y artı 1'in x artı 2 oranı c'nin d'yi oranına eşit olacak ki bu da a'nın b'yi oranına eşit. Bu seçenekte bunu söylüyorlar. y artı 1 bölü x artı 2 eşittir a bölü b. Bu seçenek doğru. İkinci seçenekte yerlerini değiştirmişler. a'nın d'yi oranını karşılaştırıyorlar. Bunların ikisinin yerini değiştirerek x artı 2'nin y artı 1'e oranının ne olacağını sorabilirsiniz. Bu oranın tersini yazabiliriz. Bu d bölü c'ye ve b bölü a'ya eşit olacak. Burada ise bunu görmüyoruz. a ve d'yi karıştırmışlar. Bu seçenek yanlış. Üçüncü seçeneğe bakalım. y bölü x eşittir c bölü d. Peki y bölü x nedir? Y buradaki siyahla çizdiğimiz uzunluk. x de burası. Böyle gözüken bir dik üçgen oluşuyor. Ama dikkat edin bu üçgenin hipotenüsü farklı bir çizgi. Dolayısıyla bu yeni bir üçgen, diğer üçgenlerle benzer değil. Dolayısıyla y'nin x oranı c'nin d'yi oranıyla aynı olmayacak. Bu da yanlış. Son seçeneğe geldik. c bölü d, yani buradaki bütün uzunluk, ve bu, karışmasın diye kırmızıyla çiziyorum, x'deki değişiklik bölü, y'deki değişiklik a bölü b'ye eşit midir? Tanımımız da buydu. Bu kesinlikle doğru. Cevabımızı kontrol edelim. Tabii ki doğru.